Evet, bu iki tam sayılı kesri toplayalım. 2 tam 5 bölü 13 artı 7 tam 6 bölü 13. Bunu düşünürken doğal sayıları ve kesirleri aklımda ayırıyorum. 2 tam 5 bölü 13'ü mesela 2 artı 5 bölü 13 olarak yazabiliriz. 7 tam 6 bölü 13'ü de 7 artı 6 bölü 13 olarak yazarız. Şimdi bunu baştan yazdım ve tam sayılı kesirleri doğal sayı ve kesir kısımlarına ayırdım. Şimdi doğal sayı kısımlarını toplayalım. Yani 2 artı 7. 2 artı 7 işlemini şurada yapayım. Bu ikisini toplarım ve buna kesirli kısmı eklerim. 5 bölü 13 artı 6 bölü 13'ü ekleyeceğim yani. Doğal sayılı kısımları toplarsam 2 artı 7 eşittir 9. Kesirlerin paydası eşit. 5 bölü 13 artı 6 bölü 13 yani ne edecek? O zaman 11 bölü 13 eder. 5 artı 6 biliyorsunuz 11. Cevap ne etti? 9 artı 11 bölü 13. Ve bu da 9 tam 11 bölü 13'tür. Cevabı bulduk. Bu kadar.